Bugün 17 Haziran 2022 Cuma Venüs günündeyiz. Ay 0.44'te kova burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle önümüzdeki iki gün toplumsal ve evrensel konulara, bilim, teknoloji ve sosyal yaşama ilgimiz artabilir sabah erken saatlerde ay ile ikizler burcundaki Merkür arasında oluşacak üçgen görünüm zihinsel enerjimizi ve iletişim becerilerimiz de yükseltebilir çevremizde verimli paylaşımlar yapma fırsatımız olabilir duygusal dengemizi daha rahat sağlayabileceğimiz akşam saatlerinde özel ve sosyal faaliyetlerden karşı cinsel ilişkilerden de keyif alabiliriz öğle saatlerinde kova burcundaki ay ile burcundaki Jüpiter arasında etkinleşen uyumlu açı, iyimserliğimizi ve motivasyonumuzu da yükseltebilir. Yeni deneyimlere cesaret ve özgüvenle yaklaşabiliriz. Neşeli ve keyifli hissedebiliriz. Bu durum günlük yaşamımıza olumlu yansırken iş ve özel ilişkilerimize de fırsatlardan yararlanabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde arkadaş grupları ve ortak amaçlı ekip çalışmaları günlük planlarımızda da belirleyici olabilir. Kendimizden çok çevremizdeki kişilerin durumlarına da odaklanabiliriz.